Değerli izleyenler. Kameralara bak bakalım. Bak, bak, bak. Bu, Ekrem, Kemal Kemal. <gülüyor> Bu Ekrem Amca. Bu Ekrem Amca. Merhaba Ata. Evet, Atatürk veririm <gülüyor> bir tane. Yok mu Atatürk? Bir daha. Dur sana Sona veriyorlar bak sana Bayrağı. Bayrağı Bayrağın görün zaten. Öyle öyle oda güzelmiş. Bak bak bak. Tamam hadi mı bir de. Tamam. Bir bir alacak. Dur anneye. Olacak. Tamam. Teşekkür ederim. Öyle suyu yapalım onu. He. Tamam, tamam. tamam. güzel Allah bağışlasın. <gülüyor> <gülüyor> evet. çok, çok güzel. Birincisi. Çok takılmış mı? Ha. Allah Allah. O çok güzel oldu. güzel. Güzel sızması. Renkli Başka. Teşekkür ederim. Yok devam edeceğiz. <gülüyor> ben bir, <gülüyor> bir ev sahibi. Ve biraz ev sahibiyim ama harikalandı. Şey bence Gelin Hanım'a şöyle bir Trabzon'un sürü bir şey verseniz. Evet, evet, ha? Şu güzel bakın şu güzel. Vallahi, he? Trabzon'un evet, sürü. Evet, ya bir hesap çıkıyor <gülüyor> mu? Hesap çıkıyor musunuz? Evet. Bir yere toplayacağız sonra yazdık. Tamam. tamam. Evet, evet. tamam. Ben ben, ben hem sahip yapacağım. Sonra Bakın, sizinle e, hesaplaşacağız. Genel aşkı <gülüyor> mutfağımız mutfağınıza çok yakışacak. Hayır hayır. Belki kamerada görelim. Bu da başka bir şey. Yani şu Çok güzel. Şöyle berelerim var, Atkıları var. Beraber hangi olur mu? Olur olur. Tamam. Tamam. Bir bandana aldık. bir bandana al. Tamam. Evet. Şöyle berelerim var. Çablarım var. Torun hani daha küçük. <gülüyor> daha bir bir, yaşın bir yaşında. Yeni, yeni yürümeye başladılar. Nasıl böyle baş başlıcında durur. Bunu kıza takarız. Evet. <gülüyor> kıza takarım. Biliyorum biliyorum Keşan tezgahı da kaldı yani çarşı, çok başında. çarşı başında. Benim kaynanam iyi bir dokumacı evet. rahmetli. Ha evet. Yani iyi bir keşan dokumacısı. dokumacı evet. kaynanam. Köyümüzde dernek kurduk. Güzel. Köyümüzün Güzel. iki ürünü yani var. Gire, gire, gire. Fındık ve yeşil çay. Biz yeşil çay kurutmaya başladık. Fındığımızı da inşallah bir fındık atölyesi kurup kırıp değerlendireceğiz. Eee toplayıp başkasına verene kadar biz bunları işleyip vermek istiyoruz. Sizlerin desteğini bekliyoruz. İlkokulumuzun tadilatına başladık. Kapalı 15 yıldır. 15 yıldır evet. köyümüzün halkıyla yarısını yaptık, yarısı kaldı. Sizlere ulaştıracağım başka inşallah. Biz o, e, biz de. başlamış bir okulu Tonyada bitirdim Genel Başkanım temel aşamasındaydı. Güzel. Rahmetli Necmettin Karaduman'ın da ismini verdik. Öyle mi? Ee, tamam. Çok güzel bir çok okul oldu evet. ama okulda açtırana kadar halk akla karayı seçti. Köylerde okul açılmasını güzel işte bu demiyordu toplama usulü var ya. Evet, evet. E, genel başkan. Eee evet, onun için bizim e, de eee başkanımız siz bir konuşun. Tabii. Evet. Eee evet. e, isminiz yaptı. neydi? Güler İpek. Güler Hanımcığım. Bizim Veysel İpek köyü bu burası. Onlar şal pazarından ama uzatlanak davamız var. Benim matematik öğretmenim. Onun çocukları uzaktan. da iyi cerrahlar. Uzaktan. Uzaktan. İstanbul'da profes. tamam. Olur. Şey eee sizden biz bilgi alalım. Ben okulumuza destek olalım. Ben, size, alalım. ben size dosya hazırladım. vereceğim. inşallah bizim kadınlara ne kadar destek verirseniz o kadar üretim. Bugün söylediği ya Sayın Cumhurbaşkanım. Evet. Ee, Kırsal'da kadının sosyal sigortalar ııı e, ilgili sosyal, sosyal güvencesini devlet ödeyecek. ödeyecek. Biz, Kadın da üretmeye hazırız. Evet. Kesinlikle hazırız. Evet. Kadınlar istediğiniz kadar istediğiniz üretimi yaparlar. Şey yeter yapalım, ki destek CHP dışında hiçbir partiye oy vermedi. <gülüyor> Sizi çok çok seviyoruz. Gerçekten Cumhurbaşkanımız Bizi bizi yalnız bırakmadığınız Bırakmayız. için çok mutlu sağ olduk. Sağ Gerçekten sağ sağ burada sağ kendimizi yalnız hissediyorduk. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten sağ çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Ayağınız sağa sabah Sağ olun ayrı bir şey vardır. Yayla kültürü. Yani yaylaya çıkışları vardır ayrı bir şenlik. Öyle mi? Ve de, tabii, tabii e, özellikle Yağlısız affedersiniz ineklerin var. bir süslenmesi vardır. Evet. Envai çeşit renk Işte başından, boynundan evet. e, ziline kadar böyle cıvıl cıvıl evet. ayrı bir renktir yani. Şalpazarı, pazarı yüzünün iki bölümü. Eski adı Asar dediğimiz eee az önce dediğimiz kültürün aslında şöyledir. Hani Ramzon'un fethi ama eee aslında bu kültürün iki kadar iniyor o dağlarda. Evet. Evet. takip ediyoruz. Bir Aşağı yukarı 20 sene takip ediyoruz sen yani. Sen. Bazı maddeyle yaşamış insanlar ve kendi adıma ee, o evet. benim endişelerim evet. var. O endişelerimin koruyucusu, kolayıcısı olacak mı acaba? Ama Değişirse bir şeyler. Yani, endişe, bir vatandaşın endişesini taşıması evet. doğru Şöyle. değil. Varsa bir endişe kabahati siyaset kurumundadır. Evet. Bizde değil. O endişeyi gidermek de bizim görevimiz. Yani <gülüyor> benim savunucum olacağın şu kişinin savunucu mı Veyahut da bana verilen hat benim elimden alınacak Hayır. mı? Hayır. Burada en ufak bir endişe duymak. Çünkü e, şimdi aldı deniliyor ya sürekli işte kapatacağız, açacağız, şöyle yapacağız, Yok. böyle Yok. yapacağız. Yok. Yani revanş almak için mi gelecek? Genecek mi? Asla. Asla. asla asla. İnşallah asla. Öyle temenni ediyorum. İsminiz neydi? Kamuran Öztürk. Kamuran Hanım. Biz Hep şey bizim, bizim. ailesi, vasayi, itilaf. Öyle bir şey olmaz. Yok. Rövanş almaya gel gelmesin yani. Çünkü biz yorulduk artık ya. Birilerini sürekli revanş almasından yorulduk artık yani. Dev, Devlette de kin olmaz, öfke olmaz, revanş olmaz. Devlet adaletle yönetir. Adaletle yönetirseniz hiçbir <gülüyor> şey olmaz. Herkesin yiğimine, kuşanlımine, yaşamına saygı duyurma çalışmalısınız. <gülüyor> yani onu kalkıp da ben şöyle yapacağım, böyle yapacağım, revanş <gülüyor> alacağım. Ee, intikam mı alacağım? Hayır o kadar. Benim da yok zaten. Gerçekten evet. bunu size şu anda ifade etmiş olmak beni evet. çok yani, yani bu inşallah rahat. herkes yani, e, inşallah. göz önünde bulundurur çünkü biz onu yaşamış insanlarız. Ben 28 Şubat'ta bir hemşire adayının başından kepini alan evet. öğretmeniydi. O görüntü asla unutmuyorum, unutamıyorum. İnşallah öyle olmaz yani. O nedenle, e, tekrar... o nedenle dedim. Elareşim gücü elinde tutanın yapmış olduğu haksızlıktan karşısında devletin herleşmesi lazım. Bir haksızlık yapıldıysa ben öyle bir öğretmenle de böyle öyle bir öğretmenin sofrasında olur. Ağlayarak bana anlattı bütün hikayesi. O, o doğru bir şeydi. Doğru işte. Bunu azsadım. İnşallah kolay gelsin. Kendiş etmeyin. İçerisi abi. Selva Hanım butiğe kadar. Bir Geçtiğiniz miyiz teşekkür ederiz. Geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Geçtiğiniz için teşekkür ederiz.